Efendim merhabalar. Vav wow TV ekranlarına cümle kapısına hoş geldiniz. Ben Can Ceylan ve Sait Hocamla birlikteyiz. Mithat Hocamla da birlikteyiz. Hocam elinize sağlık. Bugün size e, bir ıtri bestesi olan naat Mevlanayla Mevlana ile başlayalım dedik. E, her e, sema ayinin başında makamı ne olursa olsun, hangi bestecisi tarafından bestelenirse bestelensin bu Naat... E, güfteleriyle okunuyor ve e, adeta bir e, klasik olmuş durumda e, ve ben bu sizce derken hocam hep aklım yani Karaca ya, hocaya gitti rahmetli, rahmetli. rahmetli. E, adeta bir şey yani abide gibi bir icra e, yapıyordu elimizde çok şükür kayıtlar var evet. dinliyoruz merak eden seyircilerimiz dinleyebilir hocam hoş geldiniz Olur. Ee, şimdi geçen haftadan, ya birkaç haftadır güncellemeyi konuşuyoruz ama evet. geçen haftadan yarım kalan birkaç şeyimiz vardı. Evet. Hem e, seyircilerimiz onları e, merak ediyordur. E, birincisi <gülüyor> Edip Ahmet Harabi evet. dedeninle ilgili bir şey paylaşacaktınız. Evet. Ve e, diğeri de Hüsamettin Çelebi yani e, Mevlana'nın öğrencilerinden, talebelerinden ve Mesnevi'nin yazılmasına adeta vesile sebep olan kişi. Oradan başlayalım hocam. Daha sonra e, sorularımıza devam evet. edelim. Ben sevgili seyircilerimizi muhabbetle e, ve hürmetle selamlıyorum. Selamla girelim söze. Ve gene e, dua edelim ki burada zuhur edecek kelam e, dinleyicilerimizin bir ihtiyacına cevap olsun, sadra şifa olsun, hı hı. malayaniye düşmeyelim, e, fikri takipten kopmayalım. Hı hı. Temennim bu. Şimdi e, geçen haftaki sohbeti bitirirken süre kalmadığı için hı hı. E, tehir ettiğimiz bir e, şey vardı. Güncelleme konusuyla ilgili olarak örnek olsun diye söylemek hı hı. istediğim bir şey. Ee, Risale-i Kuşeyri adıyla bilinen tasavvufun klasik eserlerinden biri var. Hı hı. Ve e, Hz. Mevlana Konya'da irşat faaliyetine başladığı vakit etrafında toplanan e, dervişana, talipleri, öğrencilere bazı terimler e, maalesef e, bir Lanetleme kampanyasının aparata haline getirildiği için hı hı. asli anlamından çıkarılıyor. Evet. Bu e, bilinçsiz bir şey değil. Yani Recep Şaban, Ramazan isimlerinin hı hı. toplumun gözünden düşürülmesi gibi. Bu mürit şey, tarikat vesaire gibi kelimelerin de başına getirildi. Hı hı. Bir e, lanetli terminoloji imiş gibi evet. gösterildi. Hocam neredeyse abi abla demeye bile şu anda çekiniyoruz. Evet. Yani bu toplumun e, yüzyıllar içerisinde damıta damıta en gerçekçi, en doğru, en faydalı hale getirdiği söz, davranış ve e, ahlaki anlayışlar maalesef birer lanetleme objesine veya hı hı. konusuna dönüştürüldü. Yani töreyi cinayetle anan bir toplumuz. Evet. Halbuki Türk töreli demek. Hı hı. Yani kendi sıfatını lanetlemeyi e, marifet zanneden bir aydın tabakamız var. Daha ötesi, Türkiye ve İslam'a dair bilgisizlik bir cenahta e, övgü kazanıyor. Hı hı. Övgü kazanıyor. İtibar sebebi haline geliyor. Evet. Bu çok enteresan bir şey. Bu e, bize dönük kültür siyasetlerini planlayanların Türk toplumunun dinamizmini zayıflatmayı, dayanışmasını çözmeyi hesaplayanların e, maalesef başarılı olduğu bir alandır. Hı hı. Ben Mevlana anlatacağım. Mevlana ve mürit kelimesini yan yana kullanmaktan çekiniyorum. Niye çekiniyorum? Çünkü e, uzun süren, neredeyse 100 yıldır devam eden bir lanetleme kampanyasının muhatabı bunlar. Hı, hı. Yani bir ülkeyi düşün ki, bütün siyasi cenahlarıyla, sosyal cenahlarıyla Mevlana'yı baş, baş tacı ediyor. Fakat Mevlana'nın faaliyeti lanetli. Mevlana'nın türbesi bütün dünyanın ziyaretgahı, okulun kapısındaki kilit paz tutmuş. Yani kültürü güncellemek tamam da... Hı hı. Şu çok sevdiğiniz Mevlana'yı da bir lütfen güncelleyin. Evet. <gülüyor> Kim bu adam? Değil mi? Hem çok seviyorsunuz hem de onun fikirlerinin işlendiği okulu kapalı tutuyorsunuz. Yere göğe sığdıramıyorsunuz. Efendim devleti dış dünyada tanıtmak üzere bir enstitü kuruyorsunuz. Kurarken göte enstitüsü gibi Almanlar da öyle Hı. yapıyor ya. Göte Enstitüsü gibi, Shakespeare Enstitüsü gibi. Evet. Ha, bizim de bir enstitümüz olsun. Tarihten şöyle güzel parlak bir isim bulalım. Kim olsun? Bak evet. Yunus Emre çok münasip. Diyorlar. Yunus Emre Enstitüsü adıyla Türkiye'yi yurt Türk dışında tanıtmak üzere bir devletin koordinettiği büyük bir kültürel faaliyet. Güzel. Ama Yunus Emre'yi yetiştiren okul kilit altında. Evet. Bundan belki bu e, 1985'ti yanlış hatırlamıyorsam, biz bir e, yıllık seminer programı yapmıştık o zamanlar. Türkiye'nin temel çelişkileri diye. Hı hı. Başlık buydu. Türkiye'de temel çelişkileri bir takım başlıklar haline getirdiğiniz vakit e, dehşete düşüyorsunuz. Çelişkinin yaşanmadığı bir kültür alanı yok. Ve bu çelişkiler e, bilerek ve isteyerek diri tutuluyor. Biz bu programlarda ısrarla ontoloji kavram üzerinde durduk biliyorsun. Hı hı. Ve hatta dedik ki ontolojik kabuller bağlamında zahiren şöyle görünüşte bakıldığında Türkiye'de herkes Türkçe konuşuyor. Fakat Türkiye'de üç tane Türkçe var. Hı hı. Üç ontolojinin mensuplarının tercih ettikleri üç ayrı Türkçe var. ...üç ayrı sanat telakkisi var. Üç ayrı müzik tercih var, tercihi var. Hı hı. Bunu mimaride de görüyorsunuz. Şu grubun mimari anlayışı Mimar Sinan'da sembolleşiyor. Falan grubun anlayışı Balyanlar'da sembolleşiyor veya o mimari soy hı. üzerinde ısrar ediyorlar. Beş mekan grup bilmem hangi tarz üzerinde. Şimdi... Tek tek bunlara girdik miydi bir şikayetnameye döner. Halbuki şikayetname e, düzmenin artık bir faydası yok. Üzerinde yeniden düşünmemiz lazım. Çıkış yolları aramamız lazım. Biz de e, evet bazen canımızın acıdığı yerlerde feryadımızı dile getiriyoruz ama bir çözüm de üretmek istiyoruz değil mi? Bir çıkış yolu da olmalı diyoruz. Hı hı. Şimdi son dünyanın en köklü toplumu aslında Türk toplumu olmalıydı. Çünkü tarihi tablo bize bunu söylüyor. Bizim takriben MÖ 4. yüzyıldan bu tarafa devletsiz kaldığımız vaki değildir. Hunlardan bir. Yani 2500 yıl yuvarlak hesap. E, hı hı. Bizden itibaren 2500 yılın geriye kadar devletsiz kalmamış bir toplum söz konusu. Bu 2500 yıl bugün dünyada e, başa güreşen efendim köklü bir kültürü veya büyük bir medeniyet dairesi mensubu olduğu iddia edilen birçok toplumun daha ismi cismi yokken sen varsın. Sen varsın. Ve bu varlık belli bir kültür eksenini kaybetmeden devam ediyor. Bir ekseni kaybetmemek demek, durmadan onu tekrar etmek demek değildir. Bir takım baskın karakterler var. Kültürün içinde, kültürün şubelerinde yürüyen bir takım baskın nitelikler var. O nitelikler yürüyor. Ya ne demek istiyorum? Mesela Hun tarihi M. 4. yüzyıla kadar e, resmi kayıtlarda görünüyor. Tarih kayıtlarında görünüyor. Resmiyi düzeltiyorum. Tarih kayıtlarında görünüyor. Çin kaynaklarında apaçık bilgiler var. Arkeolojik buluntular teyit ediyor. Onu takip eden diğer yapılara bakıyoruz. Diyelim Köktürkler. Birebir Hunların aynı değil. Ama aynı karakter devam ediyor. Muhakeme birbiriyle çok örtüşüyor. Hı hı. Siyaset tarzı, devlet felsefeleri örtüşüyor. E sonrasına bakıyorsunuz Uygurlar benzer bir karakter gösteriyorlar. <gülüyor> dersiniz. <gülüyor> e, bu Batuh'un Devleti'ne doğru uzanın. Orada görüyorsunuz. Şimdi tarihi kayıtlar üzerinden milattan önce 4. asıra kadar gidiyoruz ama milattan önce 4. asırdaki kayıtların verdiği tablo bir Cihan Devleti tablosu. Onun daha da öncesi. Var. Yani bir kültür Cihan Devleti kuruncuya kadar hangi aşamalardan geçer ve bu Tarihin o döneminde kaç yüzyıl veya kaç bin yıllık bir süreçte gerçekleşir, hı hı. değil mi? O hesaba girdiğiniz vakit en az bir 500 veya bin yıl daha geriye gidiyor. Bunu tahmin etmek zor hı. değil. Tabii. Dolayısıyla sırf Hun tarihi bize takriben bin yıllık bir büyük devlet tecrübesinden haber veriyor. E son örneğimiz Osmanlı. Osmanlı da 600 yıllık bir büyük tecrübeden haber veriyor. Ve bu toplumun dinamik kalabilmesi, canlı kalabilmesi, hükümranlığını devam ettirebilmesi ki çok üstünde durduk biliyorsun. Sınıfsız, dünyadaki sınıfsız tek toplum örneği bu. Sınıfsız olmanın getirdiği bir takım nitelikler var insan tipi var, insan psikolojisi var, hukuk sistemi var, sanat anlayışı var, sosyal düzen var, idari düzen var. Hani iki gün evvel, yani birkaç gün önce e, Yücel Arzen hı hı. bizim vakıfta güzel hı. bir konuşma yaptı hatırlarsın sen hı. de oradaydın. Neden Bilal-i Habeşi'yi okuttu diyor. Hı hı. Bir sanatkar sezgisiyle... eğilmiş, oraya odaklanmış. Hı hı. Orada da konuşuldu ama... ...çok açılmaya müsait bir... Tabii. ...konu. Diyor Meydan ki... Okumaları. Neden Bilal-i Habeşi'ye okutturuldu ilk ezan? Hz. Peygamber müezzin olarak neden Bilal'i seçti? Neden... Tuğrul İnançer buna Bilal'in sesi güzeldi diye cevap verdi de Yücel Bey ona neden karşıymış? Hı hı. Değil mi? Bunu anlattı. Karşı oluşunu da şöyle izah etmişti. Eksik fazla söylersek bağışlasın. Hı hı. Ee, Yücel Bey'in şahsında çok değerli bir müzik adamı, bestekar e, ve sanat felsefesine yatkın bir kafa kazandığını da bu arada Hı. topluma toplum için bir büyük kazanç olduğunu da söyleyelim hakkını teslim edelim Mav TV'de konuk oluyor hocam evet evet görüyorum ve çok değerli şeyler oluyor Hı. toplantılar oluyor faydalı oluyor Yücel Bey'in fikri şuydu Bilal-i Habeşi'yi okuttu ama sesi güzel olduğu için değil çünkü güzel kavramı izafi bir kavramdır. Görecelidir. Kime göre güzel, neye göre güzel? Daha güzeli olsaydı Bilal Habeşi'yi okutmayacak mıydı? Veya başka bir yerden soralım. Sahabe içinde Bilal Habeşi'den daha güzel, sesli hiç kimse yok muydu? Vardı mutlaka. Değil mi? Sesin güzel olması ne demektir? Hı hı. Diyelim ki Meşhur bir Türkücüümüz Farz Muhalib İbrahim Tatlıses'in sesiyle ee, gene Farz Muhal. Peki Sıtkı Sezgin'i yan yana koysak hangisi daha parlak? Desek. Herhalde çoğunluk İbrahim Tatlıses'in sesinin daha güzel ve parlak olduğunu e, söyleyebilir. Hı hı. Sesin parlak oluşu, gevrek oluşu kâfi değil o sesi güzel demek için. Ama Bekir Bey'in muskıya hakimiyeti, seslere hakimiyeti, makam hakimiyeti, kültüre ve o kültürün e, temsil ettiği değerlere olan ünsiyeti Bekir Sıtkı Sezgin'in okuyuşunu rakipsiz hale getiriyor. Sesi daha güzel olduğu için evet. değil. <gülüyor> Veya şöyle söyleyelim. Bekir Sıtkı Sezgin'in Üstad ve rakipsiz oluşu Sadece sesinin fizyolojisinden kaynaklanmıyor. O sese yüklenen değerler, duygular ve Kemal ile de ilgili. Hı. Tamam mı? Çünkü Kemal ehlinin sesi ile ham insanın sesi arasında çok büyük fark vardır. Mesut Kızılgın'in manevi dünyasından aldığı feiz var. Yani birini diğerine üstün göstermek istemiyorum. Öyle bir tercihim de yok esasında ama söylemek istediğimin e, anlaşıldığını tabii, zannediyorum. Tabii. Biz e, hani meşhurdur ya, dinleyen söyleyenden tabii. Arif gerek. Yani güzel kavramı tartışılabilir bir kavramdır. Yerine, zamanına, zeminine, devrine göre güzelin tarifi, niteliği, mahiyeti değişebilir. Hı. Yücel Bey de bu noktaya dikkat ederek bir başka sebep olmalı diye düşünmüş. O sebep ne olabilir? Yücel'le bizim bir geçmişimiz olmuştu. Hı hı. Ben onların bir dönem hocalığını yapmıştım. Ve o derslerde burada da üzerinde ısrarla durduğumuz bu sınıfsızlık konusunu çok işlemiştik. Çevre kültürlerdeki köleci yapıların yarattığı değerler sistemiyle ...köleciliğin olmadığı bir toplumun değerler sistemini bir hayli konuşmuştuk yan yana koyarak. O dikkat keskinliğiyle veya odaklanma e, temriniyle diyelim, neden Bilal'e okutuldu sorusunu bir de oradan değerlendirmiş. Bilal köleydi. Kölenin ise sesi olmaz diyor. Hı hı. Kölenin sesi yoktur. Çünkü ses bir varoluş biçimidir. Kölenin sesi yoktur. Sözü yoktur. Tabii ki vardır ama hükmü yoktur. Değeri yoktur. Çünkü köle mal hukuku içindedir. Hı hı. Bir ticari emtiyadır köle. İnsanlığının hiçbir önemi yoktur. Onun biyolojik enerjisi, fiziki gücüdür değerli olan o da par pazarda parayla alınır ve satılır. Köle pazarı diye pazar türü var. Hı hı. Değil mi? Bütün tarım toplumlarında maalesef son derece acı bir şey olmakla beraber örneklerini gördüğümüz bir durum. Bilal de bir köle. Sesi yoktu diyor. Ama kölenin de insan olduğu ve onun da bir sesinin olabileceğine işaret etme, etmek istedi Hazreti Peygamber diyor. Hı hı. Çok dikkat çekecek. O öyle miydi değil miydi bilmem. Öyle olması veya olmaması değil burada önemli olan. Yücel'in bir tarihi aktarımı yeni bir düşünce konusu olarak ele almış olmasıdır bana göre değerli olan. Yani peygamberimiz orada insan yerine konmayan bir kişiyi bir sınıftan bir kişiyi adeta o andaki yani şu anda bizim bir büyük elçimiz bir iletişim başkanımız. İslam'ın İslam tebliğini, İslam'a daveti onun sesiyle yapıyor. Evet. Onu bir eşya olmaktan çıkarıp insanlığını ona iade ediyor. O insan. Ve çevresine de ona okutmakla bambaşka evet. bir mesaj daha veriyor. Köleyi adam yerde koymayan cahiliye toplumu üyelerine Ezandan daha öte, ezanın verdiği mesajın daha ötesinde başka mesajlar da veriyor. Sınıflı köleci yapının e, kırılması gerektiğine dair bir temel işaret. Daha yola çıkarken başta. Hı hı. Bu nokta çok önemli bir noktadır. Bu sadece Hazreti Peygamber'de gördüğümüz bir durumda değildir. Yani Hazreti Musa'nın yaptığı da kö, e, Mısır'a köle olmuş kavmini kurtarma mücadelesiydi. Hı hı. Hazreti İsa'nın yaptığı da oydu. O dağ vaazı dedikleri vaaz kölelerle yapılıyordu. Hı hı. Hristiyanlık onun için kölelerin insan sayılması dolayısıyla özellikle köleler ve alt sınıflar arasında yayıldı. Sonradan belli bir güce ulaştıktan sonra Roma onlarla uzlaşma ihtiyacı zuhur ettikten sonra onları ciddiye almaya başladı. Benzer bir örnek mesela e, Gotahama Buda'nın hikayesinde de vardır. Hı. O da Hindistan'da o alt sınıfların, kast, alt kastlarda yaşayan insanların hikayesine şahit olduktan sonra mesajını topluma ulaştırmak istedi. Ve sınıflı yapıya itiraz ettiği Budizmi neşrederken. Ama e, bu o kadar köklü, o kadar yaygın bir hastalık idi ki toplumlar kölecilikten vazgeçmek istemediler. İstemediler. Hı hı. Hindistan bir türlü reddetti. Hz. Musa evet kavmini kurtardı ama bu sefer onun kavmi insanlığın geri kalanını köleleştirmeyi kendine prensip edindi. Yani ...Yahudilerin kendi aralarındaki hı hı. mutabakat odur ki... ...bütün insanlık onlara hizmete memurdur. Hı hı. Onların sürüleridir. Onun için de kuzum derler. Kuzum deyince bir Yahudi... <gülüyor> ...muhatapları bilmezse eğer onların... ...arka planlarını... ...iltifat zanneder onu. Hı. Halbuki o gerçekten kesilip yenecek... ...eti kanı tüyü yönü, ...kendisine helal olan bir varlık olarak görüyor. Yani Yahudilikteki bir sapma da budur. Hı. Yani kendisi kölelikten kurtulmak üzere bir büyük mücadele veriyor ama köleliğe itirazı yok. Yani yukarı çıkınca merdiveni çekiyor. Ha efendi ben olayım diyor sadece. Evet. Köleliğe değil itirazı. Kendisinin köle olmasına itirazı. Şimdi benzer bir sıkıntı mesela İslam dünyasında da söz konusudur. Onu da görmemezlikten gelmeyelim. Yani çok fazla idealize etmek ve gerçeği ıskalamak bizim tarihimizdeki problemlerimizden biridir. Biz biraz fazla tenzih ve taktis yapıyoruz. Hı hı. Kutsamalar yapıyoruz. Ve dokunulmaz hale getiriyoruz. Yani e, diyelim ki Hazreti Ali'nin kölesi tarafından şehit edilmesinin hikayesini duymayan yoktur. Veya Hazreti Ömer'in Kudüs'ün fetinden sonra kölesiyle birlikte yolculuk yapma hikayesini bilmeyenimiz yoktur değil mi? Deveye nöbetleşe binerler evet. ve bu deveye nöbetleşe binmeyi Hazreti Ömer'in adaleti diye anlatırız. Niye hiç gelmez? Hazreti Ali niye köle edindi? Hazreti Ömer gibi adaletiyle meşhur bir adamın bir insanı mal hukuku içinde tutmaya gönlü nasıl razı oldu? Hazreti Osman vefat ettiğinde arkasında bir rivayete göre 500, bir rivayete göre binleri aşan köleleri hı hı. olduğu varislerine köleler bıraktı. köle de miras kalıyor. <gülüyor> Sahip ölünce kölelikten kurtulmuyor. Belki muameleleri çok iyiydi ama istediği kadar iyi olsun. hukuk karşısında istediği köle. kadar iyi olsun. Köle hukuku başka bir şeydir. Her an alınıp Her an alınıp satılabilir. Aile kuramaz. Kurduğu ailenin diyelim ki çocukları da kendi sahibinin kölesi olarak büyür. Hı hı. Çocuk kölenin çocuğu olarak büyümez. Evet. Sahibinin kölesi olarak büyür. Yani bu köle hukuku konusu, konunun hani e, bizim toplum bir miktar böyle uşkur sohbetlerine de düşkündür. Cariye faslına girmiyor. Evet. Oradaki tablo daha trajik, daha acı evet. şeyler söylememize yol açabilir. Söylemeyelim, oralara girmeyelim. Onu da biz bir söyleyelim, dinleyicimiz ona anlasın. Evet. Yani diyelim ki hür bir kadınla nikahsız ilişki zinadır ama cariye ile zina değildir. Olur mu bu? Bugünkü muhakeme ile baktığınızda. O zaman yani güncelleme ihtiyacı diyoruz ya biz. Evet. Güncelleme ihtiyacını millet fantezi zannediyor. Hayır, hayır, hayır. hayır. Evet, tablonun bir tarafı fevkalade acıdır. Ve o acı tabloyu görmemezlikten gelmek ortadan kalkmasına sebep olmuyor. Ve e, dev gibi bir medeniyetin hani ağaç kurdu gibi içini çürüten bir problem olarak orada bir cerahat oluşmasına veya bir kanserli dokuya yol açıyor. Hı hı. Tamam mı? E ona uygun bir hukuk oluşuyor. Yani biz bugün değil mi e, fevkalade gene takdis ettiğimiz ehl-i sünnet ve cemaat formülasyonunun içinde ehl-i sünnet fıkhında köle ve cariye faslı yok mudur? Bunu bugünün insan hakları Düzleminde kim meşrulaştırabilir? Hadi meşrulaştırdı birileri diyelim, dogmatik bir şeyle meşrulaştırdı. Kendisi köle olmayı kabul eder mi o meşrulaştıran kimse? Hmm. Bir kere bir canına değsin kardeşim, ele aldığın konu. Sana yapılmak istedği istemediğini başkasında yapıyor musun? Elbette bir canına değsin. Buradaki acıyı bir duy. ...kölenin acısını bir duy. Değil mi? Yani... ...yüzlerce, binlerce kölesi olan... ...Müslüman zenginler var. Hı hı. Şu denebilir. Bu İslam'ın suçu değil. Evet, İslam'ın suçu değil. İslam köleliği kaldırmak istiyor. Hı hı. Söylemek istediğim şu. Bir... ...sosyolojinin... ...e... Tarih içinde oluşturduğu sapmalar zaman içinde bir dine de mal edilebiliyor. Hı hı. O mal edişlerden hani altını çapaklarından arındırmak için eritir yeniden kalıba dökerler ya. Hı hı. Biraz öyle bir işleme ihtiyacımız var. Bir zamanlar üzerinde çok durduğumuz bir şey vardı biliyorsunuz. <gülüyor> İslam dendiği vakit bu konuya üç temel bakışla birlikte bakmak lazım. Üç temel bakış açısını beraber kullanmak lazım. Nedir, hocam? Nedir o? Birisi İslam ve sosyoloji. Hı hı. Veya bir başka söyleyişle sosyolojik İslami yorumlar. Sosyolojik İslamlar. Hı hı. Bir başlık bu. Yani Kuzey Afrika'da ortaya çıkan Berberi toplumunun şartları içinde yorumlanmış bir İslam. Hı hı. Değil mi? Veya Tatar İslam'da yorumlanmış bir İslam. Diyelim ki Musa Carullah, Bigiyef'in tasavvur ettiği İslam'la Malik bin Nebi'nin tasavvur ettiği İslam birbiriyle ne kadar örtüşür? Hı hı değil mi? Veya Seyit Kutub'un Kutub'un tasavvur ettiği İslam'la mesela Muhammed İkbay. Muhammed İkbay evet güzel bir örnek. Ne kadar örtüşür. Hı hı. Bunu çoğaltabilirsiniz. Yani sosyolojik şartların telkin ettiği yorumlar vardır. Hı hı. İnsanlar kendilerini Sosyo kültürel ortamdan bağımsız bir şekilde e, mütalaa edemezler. Bağımsız düşünemezler. Yani kültür ortamı dediğimiz şey, kavramların şekillendiği ortamdır. Değerlerin şekillendiği ortamdır. Kültür ortamı da bir çırpıda oluşmaz. Yüzyılların, bin yılların eseridir. Yani ben bir kavram icat edeceğim diyerek, Öyle gökten zembille indirir gibi bir takım şeyler söyleyemezsiniz. Yani Arap kültürünün en azından negatifini tanımadığı bir kavramı İslam gönderdiğinde Arap toplumuna anlatamazsınız. Hmm. Anlatamazsınız. Yani aczi tanımayana kemali, ölümü bilmeyene ebediyeti anlatamazsınız. Yani ebediyeti bir başka açıdan da tecrübe edebilirsiniz belki ama bazen zıttını tanımak da hı hı. bir yeni kavram oluşturmanın imkanıdır. Acizde kemalin imkanı olarak kullanılmıştır mesela. Şimdi sosyolojik İslamlar. 2 tarihsel İslamlar. Bir takım ezberlerle Batı'da ortaya çıkan bir takım felsefi cereyanların sloganlarıyla konuşmak da doğru değil. Batı'nın sloganları veya Batı'nın ürettiği fikirler Batı'nın kültürel süreçlerinin ürünüdür. Ve buldukları çareler kendi hastalıkları içindir. Aynı hastalıktan Hı. muzdarip değiliz. Bizim hastalığımız bize göredir. Hani e, iyi doktorlar. Tıp kitaplarındaki sabit hastalık tariflerine itibar etmediler. Hı hı. Her hasta özel bir e, sentezdir. Her hasta yeganedir diye bakarlar. Hastalık yoktur, hasta vardır. <gülüyor> hasta vardır ve o hastanın durumu kendi şartları içinde özeldir. Hı hı. Yani falan hastaya uyguladığınız tedaviyi birebir başka bir hastaya uygularsanız hı hı. o tedaviyi kaldıramaz. İyileştireceğim derken öldürürsünüz. Hı hı. Yani İslam'ın sorunları değil, Falanca bölgedeki evet. Müslümanların sorunları evet. ya da evet. ihtiyaçları. Yani, bu tarihsel İslamlar derken, hani çok meşhur bugün bu epeyce bir zamandır konuşulan tarihselcilik Hı. meselesiyle bir ezberle hani çamura bulanmasını istemediğim için bu noktaya getirdim lafı. Hı. Ama bir vaka önümüzde. İslam tarihi 1500 yıldır devam ediyor. Ve bu 1500 yıl içinde mesela Moğol hakimiyetinin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşanan İslamlar var. Mesela Endonezya'da, Malezya'da ortaya çıkan oranın ekonomisi, iklimi, sosyal şartları, kültürel şartları bağlamında şekillenmiş, kurumlaşmış İslami yorumlar var. Hı hı. Mesela bir dönemin diyelim ki bugünlerde çok biliniyor meşhur Hasan Sabbah yorumu. Hı. O da İslam adına hareket ediyordu. Evet. Değil mi? Tarihin bir döneminde ortalığı kasıp kavuran bir e, suikast çetesi. Evet. Değil mi? O da İslam diyordu. Şimdi veya ne bileyim Murabbitlerin, muahitlerin veya karmatilerin İslami yorumları, mütezille yorumlar. Bugün mütezille var mı? Tarihin bir döneminde kalmış. E bunlar İslam tarihinden çıkarılabilir mi? İslam tarihinde bunlar var. Diyelim ki mezhepler tarihinde, kelam tarihinde, fıkıh tarihinde, eğitim öğretim müfredatı içinde bunları öğretiyoruz. Yani tarih içinde ortaya çıkmış, çeşitli ve zamanla diyelim ki yanlışlığı fark edilmiş. Veya yanlışlarından arındırılarak sürdürülmüş. Hı hı. Okullar var. Bir şekilde güncellenmiş. Güncellenmiş, zamanda, bir yere kadar içinde. güncellenmiş. Sonra güncellenememiş, kaybolmuş gitmiş hı hı. veya katılaşmış. Bir yerde bir şey gibi devam ediyor. Kült. Bir kült olarak devam ediyor. Örnekler var. Tabii. Diyelim haricilik. Hı hı. Değil mi? Meşhur Hazreti Ali'nin e, şeyle Muaviye ile mücadelesindeki e, sürecin ürünü olan bir cereyan. Hı hı. İslam tarihinde haricilik yoktur denilebilir mi? Haricilik gayri İslamidir denilebilir mi? Tenkit edersin. Başka. Hı. Ama hariciler de Müslüman'dır. Ama öyle Müslümandılar ki Hazreti Ali'nin İslam'ı doğru anlamadığını iddia ediyor ve suikast yapıyorlar. Hı hı. Şimdi şunu demek istiyorum. Tarihte ortaya çıkan İslam anlayışları var. Hı hı. Bunlardan şunu veya bunu tercih manasında söylemiyorum. Fotoğrafı görmek bakımından söylüyorum. Bakmamız gereken şeyler. Sosyolojik İslamlar. Tarihsel İslamlar. Peki... Bu tarihsel İslamlar üzerinde birini seçerek ve birinde ısrar ederek falan tarihin konjonktürünün yarattığı kavramlar içinde kalmak bizi ne yapar? Bizi neye benzetir? Neye çevirir? Diyelim ki bunlar içinde de bazıları çok başarılı olsun. Yüzyıllarca da diyelim Apasiler dönemi mesela değil mi? Hı hı. İslam tarihinin parlak dönemlerindendir. Tabii. İslam medeniyetinin en iftihar ettiği ürünler on, o dönemde ortaya çıktı. Fikir cereyanları o dönemde ortaya çıktı. Bilimler o dönemde şekillendiği bir karakter kazandı. Harun Reşit'in halife olduğu dönem. Evet, Harun Reşit'in, Memun'un, Mutasım'ın, Cafer bin Abda İmam-ı Azam o dönemde. Fakat Abbasiler muteziliydi. Bugün buradan baktığımızda hani <gülüyor> biraz komik olacak ama gayrı resmi resmi anlayışımıza evet. göre. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, sapık cereyanat dediğimiz mutezili anlayışı içindeydiler. O çok sevdiğimiz Harun Reşit bir muteziliydi. Mesela. Tamam. E ne yapacağız şimdi? Bu sahneden çekildi. Şu sebeple, bu sebeple. Yok farz edemezsiniz. E, ona cevap veren cereyanların ana ilkelerinin oluşmasını sağlayışı itibariyle Hı. zımnen nehli Sünnet'in içinde de sorularının etkinliğiyle devam eden bir anlayıştır. Ona verilen cevaplar, şu anda verilmesi gereken cevaplara bir kaynaklık olabilir mi ki? O manada mı söylüyorsunuz? Kaynak da olabilir. Bir takım yanlışları tespit etme konusunda emsal de olabilir. Hı. Yani tarihi olup bitmişler alanı diye görmek de yanlıştır. Tarih çok enteresan bir şekilde adeta bir hani yangın sıçramaları olur ya hı hı. Bir, özellikle ahşap binaların yangınlarında Demir bağlayıcı büyük çiviler, mıhlar olur. Hı hı. Onlar sıkıştıkları yerden bazen o kadar büyük bir basınçla fırlarlar ki 300-500 metre ötedeki bir başka çatıya düşer. Orada da yangına sebep olurlar. Kor halinde. Tarih biraz öyle bir şeydir. Evet. İşi bitmiş bir boş alan değil ya. Yani. Oradan hı hı. bugüne, yarına bir takım sıçramalar her zaman olabilir, olmuştur ve olacaktır. İşi bitmiş bir alan değil. Eleştirel bakmaya devam etmek gerekiyor. Ha bunlar bu tartışmalar sakinleşmiştir diyor. Hayır sakinleşmemiştir. Sadece üstü örtülmüştür bazı konuların. Yani e, mesela... Vasıl bin Ata ile ya yani muhtezili anlayışın kurucu ismi olarak hı hı. Vasıl bin Ata ile Hasan okucusu Hasan Basri arasındaki tartışmanın soruları hükümsüzdür demek bugün de mümkün değildir. Hı. Onlar tarihte kalmış bizim artık işimize yaramaz diyemiyoruz. Fikirler ölmez, fikirler eskimez. Yani şimdi bir başka tartışmayı ateşlemek niyetinde olmadığım için oraya girmek istemiyorum. Ama fikirler ölmez. Vasıl bin Ata'nın soruları ölümsüzdür Ve hakkından gelen çok az adam vardır. Hmm. Hazırlıklı olmamız lazım. Yine evet, karşımıza çıkabilir. O önümüze o çıkabilir, çıkacaktır. Çıkmıştır. Daha öteleriyle de çıkmıştır. Ve daha da çıkacaktır. Şunu demek istiyorum. Sosyolojik İslamlar diyelim ki İran sosyolojisinin yorumladığı İslam hı hı. E, Tunus sosyolojisinin yorumladığı İslam e, Suudi anlayışının yorumladığı İslam günümüzde yani güncel problem bu. değil mi? Bunlar sosyolojik hı hı. olgular değil mi? Yok farz edebileceğimiz şeyler mi bunlar? Sosyolojik İslamlar. Peki, tarihsel İslamlar? Onları da yok farz edemezsiniz. Karmatiye mesela. Öyle şeyler var ki ipuçları, bunun bir köleliğe itiraz isyanı hareketi olduğu söyleniyor mesela. İslam tarihinde, değil mi? Biz bunu hiç de öyle altını çizerek... Okumayız. Hı. Bu nedir demeyiz. Ona dair lanetleme yani bizim mensup olduğumuz dini kabilenin bir ortak lanetlemesi varsa onu alır onu tekrar ederiz. Hı hı. Onun kendisi neydi diye bakmayız. Öyle enteresan iddialar var ki. Sırf karmatiğe üzere Köleliğe isyan ise demek ki bir kölelik problemi var. Elbette var. Yok demek mümkün mü? Şimdi bu ikisinin yanına muhakkak ve muhakkak bir de hikemi İslam başlığını açmamız gerekiyor. Hı. Tarihsel İslamlar, sosyolojik İslamlar, hikemi. hikemi İslam. Belki orada çoğul kullanmak mümkün müdür bilmiyorum ben mümkün olduğunu zannetmiyorum ama insanların düşüncelerine sınır koymak gibi bir niyetim de yok. Benim kanaatim, Hikemi İslam esas olmalıdır. Hikemi İslam derken bunun bir takım temel değerleri var. Ve e, bizimkiler, ya Hunlardan şuradan buradan bahsettik ya girerken söze, bizimkiler köleci ve sınıflı olmayan bir toplum geleneğine sahip bir şey olarak bir kavim olarak İslam'la tanıştıklarında birtakım seçmeler yapıyorlar. İslam'ı kabul ediyor. Hem de öyle şaka değil yani Türklerin İslam'ı kabul etmesi. Bin yıl bayraktarlığını üzerine almakla sonuçlanmış bir kabulleniş. Öyle. Can feda etme karşılığında bir kabulleniş. İslam tarihinde İslam uğruna Türkler kadar şehit vermiş başka bir topluluk yoktur. Hocam şu anda ve açık ara çok öndeyizdir bu konuda. Günümüzde bile işte geçen ayın sonunda, Ocak ayın sonunda İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma şeyi oldu. Arabistan Büyükelçiliğinin önünde yakılmadı. Türk Büyükelçiliğinin önünde yakıldı. Halen İslam'a karşı bizi Cepa evet. alıyorlar, bize alıyorlar. Yani Cezayir i̇şte yılın ürünü o. Pakistan Büyükelçiliği evet. değil. Türkiye Cumhuriyeti evet. Büyükelçinin önünde yapıldı o saldırı. Evet. Yani İslam uğruna yapılan bin yıllık mücadelenin... ...karşı kültürlerde bıraktığı izin, ürünü o. O İslam deyince Türkiye anlıyor. İslam'la mücadele etmek tırnak içinde dendiğinde birinci hedefi Türk'le mücadele etmek. Neden? Çünkü bin yıldır İslam'a saldırdığı bütün cephelerde karşısında Türk çıkıyor. Her sahada. Sadece askeri sahada, siyasi hı hı. sahada değil. medeniyet sahasında da Türk çıkıyor. Sanatlarda Türk çıkıyor. Ne bileyim, e, edebiyatta Türk çıkıyor. Fikirde Türk çıkıyor. O halde Türkün üzerine yoğunlaşan, odaklanan bir e, düşmanlık üretiyor. Hı hı. Bunu birkaç sebepten yapıyor. Bir e, Hristiyanlık taasubunun etkisiyle tabi, ama Hristiyanlık taasubunun da ötesinde hı. Batının sınıflı yapısına tehdit teşkil eden bir toplum modeli var burada. O modelin kendi tahakküm altındaki alt sınıflar tarafından görülmesini ve tabir sürüsünün onlara doğru akmasını önlemek istiyor. Bunun için de en büyük düşmanlığı en alt tabakalara aşılıyor. Enteresandır. Hristiyan dünyadaki Türk düşmanlığı alt tabakalarda daha yüksek. Kayıtsız şartsız. Yani Türkiye düşmanlık yapmak, Türkiye zarar vermek, canına malına zarar vermek çok büyük bir Değer olarak kabul ettirilmiş. Halbuki e, Türklerin girdiği coğrafyalardaki Hristiyan kavimler bunun içine Ermenisi Rum'u da dahil Türk devlet yönetimine karşı dış tahrik ve organizasyon olmadıkça isyan etmediler. Hı hı. Kendiliğinden isyan etmiş ve Türk devletiyle mücadeleye girişmiş bir ne diyelim, Hristiyan topluluk yoktur. Ermenileri, Ruslar ko koordinetti, Fransızlar etti, İngilizler etti. Rumlar keza benzer, Sırplar öyledir. Hı hı. Şimdi şuraya getireceğim sözü. Sorunun başına geri dönüyorum. Hı hı. Hüsamettin Çelebi Hz. Mevlana'ya diyor ki, Efendim Biz sizi çok seviyoruz. Sizin irşadınızdan feyiz alıyoruz. Sizin bulunduğunuz yerde biz inşirah buluyoruz. Canımız tazeleniyor ama ee, eh, ihvan yani talebeleriniz, dostlar. öğrencileriniz artık e, Kuşeri Risalesi üzerinden hikmet dersleri almak yerine sizin yazdığınız veya yazacağınız metinlerden öğrenmek istiyorlar. Hı hı. Mesnevinin yazılış sebebi budur. Aktarılan bilgiler öyle. Hı hı. Öyle mi diyor? Peki, tamam, güzel ama Yazmayı ben söyleyeceğim sen yazacaksın. Yazmayı kabul edersen diyor. Hı hı. Olur. Bunun üzerine İsmet Dinçeli bir canla başla bu benim için çok büyük bir şükür vesilesi olur, iftihar vesilesi olur hı hı. elbette der. Ve bunun üzerine Hazreti Mevlana kavuğunun e, şeyinde sarının kıvrımı içinde sakladığı bir şeyi çıkararak onu okur. Onu da şeyde devam edelim, hı hı. değil mi? E, mitat'tan sonra devam edelim. Evet. Ben araya gitmeden önce yine sözü sazımıza veriyoruz. Mitat hocamdan dinliyoruz. Nahtım Evlanayla başladık ve bestevinin ilk evet. satırlarıyla bölüm bitiriyoruz. Söz, Mitat hocam. Hocam buyurun. <gülüyor> Eyvallah. Sema, sema, safa, canı, şifa, ruha, gıdadır. Evet. Aşk ile ettiğimiz ahde vefadır diyor. Ee, dinle sözüm, sana direm. Evet. Derviş Aslında... olana lazım olan aşkı hüdadır, hüdadır diyor. Derviş olana lazım olan eski dervişlerin ilahi aşklarıdır, aşklarının hikayeleridir Hı. demiyor. demiyor. Şimdiki? aşk hüdadır diyor. Aşk-ı hüda hikayeleri demiyor. Hüsamettin Çelebi'nin dediği de tam buydu. Hı. Eski hikayeleri... Mevlana hı. da orada zaten. Hı. Kendisi de orada. Defalarca söylüyor bunu. Pek çok şekilde söylüyor. İşte bugün yeni bir gündür. Hı hı. Meşhur ifadesi de o baptadır. Hazır. Hı hı. İşte o Sarı'nın köşesinden çıkarıp koyduğu kağıt ilk 18 beyti rivayet odur ki kanla yazılmış hmm. yani mesneviye zaten başlamış hı hı. başlamış Hüsamettin Çelebi gibi bir vesilenin önünü açmasını bekliyor karşıdan bir talep gelmesini bekliyor <gülüyor> evet çünkü talep çok değerli bir şeydir eee Talebiniz neyse siz osunuz derler mesela. Evet. Değil mi? Ee, büyük filozoflarda da vardır. Bu bizim Arifan'da da vardır. Hı hı. İnsanın değeri talebi kadardır. Talebiyle ölçülür. Değerinin ne olduğunu merak ediyorsan en çok ne istediğini düşün. İşte o en çok istediğin şeydir senin değerin. Hı. Kendini ona hani adıyorsun ya o kendini vermeye hazır olduğun şeydir, değer. Peki bu, dönüyoruz dolaşıyoruz yine güncellemeye geldik. Evet. Şu anda bir güncelleme talebi var. Peki bu güncellemede bir yöntem, böyle alınıp kullanılacak, raftan indirilip pakete açılacak bir şey, bir asr-ı saadet mucizesi gibi bir, Model mi var yoksa bu güncellemenin içinde madem güncelleme istiyorsan kendi modelini de kendin yap. Kendin evet. oluştur. Çok güzel, çok doğru. Da Ve var? Çok yani, mühim. Hazıra güncelleme, oh. evet. hani başkası gelip e, ithal e, kanunlarla modern olumlamaması gibi bir şeye de giriyoruz o zaman. Hani demin dedik ya, ontolojik kabullere bağlı olarak adeta üç ayrı millet gibi yaşıyoruz. Hı -hı. Bir Materyalist, pozitivist, seküler ontolojinin mensubu topluluk var. Bir e, gizli dualizme e, cenab Hakk'ı bir tür soyut Zeus'a çevirmiş ve arştan bakan bir büyük kral tanrı gibi tasavvur eden hı hı. İslami anlayış. Bir de e, kaşların bismillah yüzün beytullah diyenlerin seni öz nurundan yaratmış Allah diyenlerin, hı hı. kalp kırmak, hakkın evini yıkmaktır diyenlerin ontolojisi var. Tamam Ve bu üç ontoloji mensuplarının güncellikten anladıkları da başka başka şeyler. Burada da gerçekçi olmak lazım. Hı hı. Her ontolojik mensubiyet, yani ontoloji nasıl diğer, epistemoloji estetiği, etiği vesaireyi belirliyorsa, bu güncelleme talebini de o bağlamda istiyorlar. Hı. Diyelim ki e, vahdeti vücut perspektifinden bakanlar, ki bizim kültürümüzün ana mayası odur. Türkülerimizde, şarkılarımızda, edebiyatımızda, mimarimizde, devlet felsefemizde, nereyi açarsanız açın onunla karşılaşmak mukadderdir. Özellikle klasik dönem. 16. asra kadar olan dönemde karşınıza devasa bir vahdeti vücut medeniyeti çıkacaktır. Hangi şubesine bakarsanız bakın onu göreceksiniz. Toplumun mayası da oradan geliyor. Hı hı. Büyük kitle bu. Ama bu kitlenin e, güçlü ve tarihte olup bitenleri anlamış sözcüleri, aydınları yok. Maalesef. Hı hı. Hesef ediyorum buna çok. Son yıllarda birkaç yeni anlama e, alameti görür olduk. E, bazı değerli arkadaşlar akademi dünyasında bu meseleye girdiler. Şimdi isim sayarsam sayamadıklarım gücenir diye saymayacağım ama çok güzel bu manada bir e, açılım var. Bunların güncellemeden anladıkları maalesef o ezber çıkmazına bunlar da saplandılar. Bunların kurumlarında da hani geçen konuştuk ya, babadan oğula şehlik hikayesi, efendim zikir ve semayı, efendim i süloku bir mutlak kalıba dönüştürüp, bir homojen toplum yaratma vahdeti vücudun tabiatına aykırı olarak, bir homojen toplum yaratma, tahayyülü, tasavvuru, tabii programı değil henüz. Vardır. Ötekilerin güncelleme anlayışı bir asır saadet. Hı hı. Herkes 6. 7. yüzyıl Arap toplumunun modeline girerse Kurtulacağız. kurtulacak. Oraya dair gerçekçi bir analizi yok. Dinin ne manaya geldiği, din-insan ilişkisinin ne manaya geldiği, ferdi planda kalpte cereyan edenin ne olduğu hakkında gerçekçi bir tasavvuru yok. Bir ezber nesilden nesile aktarılı aktarılı geliyor. Ve onların zihnindeki güncelleme, işte örnekler ortada. Taliban, hı hı. Afganistan'daki Taliban hareketi. Günümüzün bir hareketi. Söz dinletebilen aşk olsun. Çünkü ezberleriyle onlara yapılan uyarılar, gerçekçi uyarılar uyuşmuyor. Uyuşmayınca ezberini tercih ediyor. Öteki seküler, laik veya pozitivist ontolojinin mensuplarının güncellemeden anladıklarını... Ya biz niye uğraşıyoruz Amerika'yı bir daha mı keşfedeceğiz? Diyorlar. Halbuki kültürlerin kendi özgün çizgileri içinde üretim yapmadıkları takdirde toplumsal kimliğin kaybolduğunu görmek istemiyorlar. Veya şöyle söyleyelim. Bu kimliği onlara empoze eden anlayış onları hipnotize etmiştir. Yani bu ontolojik gruplar da Yaygın bir sosyal hipnoz sürüyor. Hı hı. Her grupta bir sosyal hipnoz var. Ve ezberleriyle gerçek arasındaki uçurumu görmüyorlar. Hipnoz halinde. Yani diyelim ki modeli Fransa veya Almanya veya İngiltere veya Amerika. Hı hı. Meşhur değil mi? Özellikle o cenahın evet. söylemlerini hatta artık ...mizahı bile yapılır oldu. Ben Amerika da, Amerika'da iken filan diye değil mi? Veya şapkasına tüy takmış. Almancı. Almancı. Veya monşer sıfatıyla... ...nitelenen gruplar. Veya... ...sanat deyince... ...Fransa'ya tapınacak kadar... ...düşkün. Hı. Değil mi insanlar? Akademisyen deyince illa doktorasını orada yapmış olmak. Evet. Sorbonne'da yap. Realist ve rasyonalist bir dünyayı ütopik ve dogmatik bir yaklaşımla kutsuyoruz. Buradaki çelişkiyi görmüyor Hı. mesela. Rasyonel bir dünyayı ütopik bir şekilde evet, kutsuyoruz. Evet, ütopik ve dogmatik. Onun dogmaları batıda, mihrabı orada, Hı. Londra'da, Berlin'de, Paris'te, New York'ta. Yani İngiliz ampirizmi mesela değil mi? Hı hı. Tecrübe. tecrübeye esas alır İngiliz. İngiliz felsefesinde tecrübe çok önemli bir temel ilke. Bunu söyler. Fakat kendi tecrübesine bakmak hı hı. aklına gelmez. Onun için Yahya Kemal e, mektepten memlekete diyordu. Hı hı. Yani batı'ya gidip eğitim görenlerin. Batının kendi hastalıklarına eğilme biçimi, odaklanması, çözüm arayışı bulduğu çözümlere uygulayışı, hı hı. bunları okullaştırması vesaire. Bunları görün, görün de onların hastalıklarını ve çözümlerini aktarmak değil sizin işiniz. Siz gelin memlekete, memleketin insanıyla, onun problemleriyle, efendim hastalıklarıyla, çaresizlikleriyle bir tanışın. Ve onlara siz çözüm üretin. Demek istiyor. Ee, sosyal medyada bir video gördüm. Bir Çinli hoca 4 yaşındaki bir çocuğa e, karate öğretiyor. Hı hı. Çocuk dikkatle takip ediyor hocasını. Hani iki sıra tuğlanın üstüne bir e, plaka koyar kırarlar ya Medat'cığım. Bir ince plaka koyuyorlar çocuğa. O hareketi öğretmeye çalışıyorlar. Çocuk çok sözden de anlamıyor. işaretlerle tarif ediyorlar. Bu dediği işaretlerle tarif ettiğimiz şeyi yap diyorlar. Hı hı. Yani koyuyor. Çocuğa diyor ki bak bak diyor. Şuna vuracaksın diyor. Ayağını da vuracaksın ama diyor. Ayağını göstererek ayağında buraya vuracaksın diyor. Çocuk ona bakıyor büyük bir dikkatle. Büyük bir samimiyetle <gülüyor> bakıyor ve hadi dediklerinde aynen hocasının yaptığı gibi onların ona yaptıkları tarifi tekrar ediyor. Hmm. Onu gösteriyor, ayağını gösteriyor, buraya vuracaksın diyor. Ama ayağını kaldırıp vurmayı hmm. akıl edemiyor. Ha veya başka bir örnek. Hani bir şey işaret edersiniz, şuraya bak dersiniz, hmm. adam parmağınıza bakar. Halbuki parmağın gösterdiği bir yer var ve gösteren kimse sizin oraya bakmanızı istiyor. Parmak bir işaret, istikamet belirtmek için değil mi? Parmağa bakıyor. Şimdi bir şeyle, bir şaka vesilesiyle, vaktiyle karaladığım şey vardı. Hani vardır ya Kur'an-ı Kerim'de akledenler için bunda ibretler vardır, hı hı. düşünen toplumlar için bunda ibretler. Düşünen toplum da çok enteresan bir tabir. Üzerinde bugüne kadar mu bilmiyorum. <gülüyor> çok enteresan bir tabir. Akledene ibret ikram edildi, ibretle ayete devam edildi demiştim. <gülüyor> Şimdi düşünen bir toplum için veya akleden bir kimse için falan örnekte diyelim yıldızların yörüngelerinde, arıların bal yapışında, karıncanın yuva yapışında ibretler vardır. Onlar birer ayettir ve o ayetleri anlarsanız eğer üzerine düşünerek oradan siz ne dersler çıkarırsınız diyor. Şimdi diyelim ki arının bal yapışı bir ayet selami anlamıyla da ayet, kevni anlamıyla da ayet. Ve diyor ki sana, oraya bak, oradan ibret çıkar. Buraya kadar sözel kısım ayet, ama oradan çıkardığınız ibret, dersi, muhakeme, ayet değil. Çıkardığınız muhakemeyi değerli buluyor halbuki ayette. Hı hı. Değil mi? Şimdi, Çıkardığınız muhakemeyi değerli bulan ayeti değerli, çıkardığınız hükmü değersiz hakleden bir İslam. Yeterince karikatürize ediyor mu halimizi Mithat? Yani bakıyor Allah'ım neler yaratıyorsun diyor ama neler yaratırsın da kalıyor. Evet. Yani Allah'ı takdir etmek zannediyor ibret almayı. Kafayı yirsin yeğenim derdi benim bir Konyalı Bahri abi vardı rahmetli oldu. ...bunlara fazla dalma kafayı yirsin derdi. <gülüyor> kafayı yirsin. Biraz kafayı yemek lazım. Hı hı. Değil mi? Şimdi... ...Hazreti Mevlana'nın... ...bugün yeni bir gündür deyişi... ...Hüsamettin Çelebi'nin... E, ...o günün... ...hikmet taliplerine artık... ...Risali-i Kuşeyri üzerinden... Ders anlatmaktansa o günün anlaması içinden konuşmak dediği şey tekrar ediliyor. Tekrar ede ede geliyor. Bugüne kadar tekrar ediyoruz. Fakat Hüsamettin Çelebi'nin talebi bizde yok. Hüsamettin Çelebi'nin oradan orada istediği şey neydi? Değil mi? Dinle sözümü sana derim. Aşık olan, şey, derviş olana lazım olan aşkı hüdadır. Aşıkın nesi var ise? Maşuka fedadır. Şimdi bu maşuka fedadır kısmı çok mühim. Aşkı hüdadır da çok mühim, maşuka fedadır da çok mühim. Aşkı hüdadır şundan dolayı mı? seven, sevilen ilişkisi aşıkta derin bir özleyiş ortaya çıkar. Değil mi? O derin özleyiş, özlem çok önemli bir hı hı. kavramdır. Öz kökünden türer. Öz Hiç. bir şeyin nüvesi, hakikati manasında ...kullanılır Türkçe'de. Hı hı. Özlemek... ...özden... ...öze bir hamledir. Ben seni özledim dediğin vakit... ...benim kalbimde... ...senin... ...nüven olan, senin kalbine dönük... ...bir... ...büyük eğilim var demektir. Değil mi? Büyük bir akış var. Hı hı. Büyük bir bağlanma var. Bir olma isteği var. Özlem, ikiliği ortadan kaldıran ateşin adıdır. Hı. Dervişe onun için aşkı hüda lazımdır. Hı. Özlemek icap etmektedir. Özlem esnasında, hani geçen programlarımızda dedik ya, o seyrisülük mertebelerinden bahsederken, nefsemmare nefsem neyle yanar? Özlemle. Çünkü bir tür ölüm tecrübesi geçirmek icap eder. Ölümün en tatlısı aşkla olandır. Özlemle olandır. Özleme bir aslında vuslat sürecinin adı. Özlediğinizi içinizde taşımanın adıdır özlem. Değil mi? İçinizde sürekli bir biçimde onun varlığını duya duya yaşamaktır özlem. Siz buna uzaklık, hasret vesaire diyebilirsiniz. Ama uzaklık, hasret gibi kavramlar, izafi şeyler. Uzaklık çok izafi bir şeydir. Hatta bunu tasavvuf çok iyi bilir. Yanımdaki Bağdat'ta, Bağdat'taki yanımda değil verir yani bunu söylediğiniz vakit. Ama hı. mesafe dediğiniz vakit, Bağdat'taki yanımda der. Hı hı. Yanımdaki Bağdat'ta der. Yani o anlam yakınlığı, özlem ilişkisi söz konusu. Özlem ilişkisi varsa Bağdat'taki yanındadır. Özlem ilişkisi yoksa aynı yastığa baş koyduğunuz dünyanın öbür tarafındakinden daha uzak olabilir. Daha uzak olabilir. Sayısız örnekler var. Somutlaştırmak gerekmez. Herkes kendi hayatında örneklerini bunu bulabilir. Şimdi e, buradaki en kritik nokta şu. Hikmetin tarihteki tecellilerinden konuşmak, tarihteki örneklerini tekrar etmek, bir eğitim pedagojisi bakımından, örneklendirme yöntemi bakımından işe yarayabilir. Fakat hikmetin geçmişteki örnekleri insanı hikmetle buluşturmaz. İnsanı hikmetle buluşturan ikinci kısım. Aşıkın neyi varsa maşuka fedadır kısmı. Şimdi özlem ateşinin tahrikiyle seven, sevdiğine öyle bir odaklanır ki o odaklanmayla beraber, hani algıda seçicilik diye bir şey var ya, hı hı. o algıda seçicilik e, mucibince, gereğince seven kişi, yani özleyen kişi, özlediği en hurda teferruatına kadar bütün niteliklerini bin türlü tavaf eder içinde. Bin türlü tavaf eder. Ve onu içinde adeta yeniden yaratır. Özlemiyle hı. özlediğini kendi içinde yaratır. O kişiyi kendi hale getiriyor. Yani o Allah'ın rengiyle boyanmak dedikleri hadise hı hı. bu sürecin ürünü. Veya şey ve işte hani Fena fil ihvan, hı. fena fil şey filan. Bu özlemin sonucu o. Allah'ta seyir. Yani o isimler tabii çok mühim değil. İkiyi ayırdık ya o yedi merhemeden evet, evet, Allah'a evet. seyir, Allah'ta seyir. Evet. Konuyu hani tasnif etmek hı hı. bir hani bir tablo olarak göstermektir orada. Ve belki çok dışta kalan bir şeydir yani. Peki işte olan nedir? İçte olan o özlem ateşinin sizi... Kavurma süreci. Özlemle yanacaksın. Öyle bir yanacaksın ki maşuka feda olacak hale geleceksin. Ve yanmayla uyanma arasında Türkçenin kurduğu ilişki orada hayranlık uyandırıcıdır. Çünkü uyanmak fiili yanmak köküyle aynı kökten gelir. Yanmadan uyanma yoktur. Odunmaktır. Kelimenin aslı. Hı, hı Ot ateş demek. D de, zamanla Türkçede y'ye dönüyor. Bazen de dönmüyor. O odunmak zamanla uyanmaya dönmüş. Bir de baştaki ot düşmüş yanmak haliyle de devam etmiş. İkisi de aynı kelimonda. Bunu da bir tarafa bırakalım. Bir başka nokta. Asıl olan aşıkın nesi varsa maşuka evet. feda etmesi. Şimdi olayı hani bir tanrı insan e, dualizmiymiş gibi görüyoruz. Hayır öyle değil. İnsan Anlaması dediğimiz hadise ben fikri devam ederken tahakkuk etmiyor. Yani aynaya bakarken öfkelenemeyişiniz, aynaya bakarken sev gerçek bir sevinç duyamayışınız gibi bir şey. Yani ben duygusu veya ben fikri ön plandayken hı hı. kendini çok beğenirken anlama cereyan etmiyor. Kendinizden geçtiğiniz anda anlıyorsunuz. Yani anlama anı bir ölüm türüdür. Kendinden geçme veya öyle diyelim. Kendi sınırlarımızın dışına çıkma öyle bir şey. Kendi sınırların dışına çıkmıyorsun. Bilakis kendinle buluşuyorsun. Kendi gerçeğinle buluşuyorsun. Kendi gerçeğinde buluşma anında ben duygusundan çıkmış olman gerekiyor. Hı. Ben duygusu kendi gerçeğinde teması önlüyor. Temas burada çok önemli. Yani miraç nedir? Bir buluşma değil mi? Hı. Bir temas. Hani herkesin miracı kendine göre de, diyorlar. <gülüyor> Öyle standart değil. Hiçbir şey standart değil Mithat bu işte. Herkesin kendine göre. O kendine görelikleri belli bir esneklikle takip etmek gerekiyor. Aa, Mithat kamil oldu ama canı olmadı. Mithat'ın izlediği yolu izlemedi. Hı. Bastığı yere basmadı, durduğu yerde durmadı, öksürdüğü yerde öksürmedi. Yok. Halbuki başka türlü olmaz Hı. dersek olmuyor halbuki canın yürüyüşü başka. Bizim halkımız bunu bilir ve her yiğidin yoğurt değirisi başkadır de. Yani herkesin başarı hikayesi aynı değil. değil. Aynılık yok. Yani birinin başarı hikayesini okuyunca tekrar ben yok. tekrar edeyim deyip başarılı olamıyorsun. Tekrar yok. O başarı hikayesini ezberleyebilirsiniz ama sizin başarınız o hikaye değil. Siz yeni bir hikaye hmm. yazacaksınız. İşte o yeni hikayenin yazılması insanın kendi iç dünyasında kendisini gözlemeye başladığı an başlayacak. Yani öğrenmenin geçmişten kalan dokümanlar üzerinden, evrak üzerinden, kitaplar üzerinden, hikaye, destan vesaire üzerinden gelen bir tarafı var. Hı hı. Fakat o gelen malzeme içeride bir uyanış yoksa yeniden terkip olmuyor. Yeniden bütünleşmiyor. Bir amorf yığın. Hani kum yığını gibi. Hı hı. Halbuki aynı kum içine alçı veya beton karıştırıldığında değil mi? Granit gibi olur. İstediğiniz formu da alır. Görevi de yüklenir. Ama kumu istediğiniz kadar yığın, bir terkip, bir sentez olmaz. <gülüyor> Tarihten gelen malzemelerin behemahal özne tarafından kendi iç dünyasında buluşturulması ve anlamlandırılması gerekiyor. Yeniden anlamlandırılması gerekiyor. Burada o iç dünyada olan şey nedir sorusu öne çıkar. Her bir insanda o insanı değerli ve yüksek kılacak bir faaliyet insanın içinde ne oluyor? Zihin nasıl çalışıyor? Aklıyla duyguları, duyuları ne tür ilişkiler, ne tür süreçler üretiyor? Oralara bakmak. Ve bir hani kendini tanıma dedikleri, kendini bilme dedikleri hadise var ya. Orada bir miktar eğlenmek lazım. Cancığım. Hı -hı. Yani elindeki kitaba sıra gelmedi. Hı -hı. Çünkü şu anda anlattıklarımız <gülüyor> hep kişisel boyutta. Evet. İşin bir de toplumsal tarafı var. Onun mi? tabii kişisellik ve toplumsallık da bir başka fasıl. Evet. Şimdi Tabi o kitabın ortaya çıkışının bir hikayesi hı hı. var. O hikayeyi bugün anlatmayayım. Hı hı. Belki e, bir sonraki Tabii. programı bırakalım. Fakat e, ferdin inanma ve anlama melekeleriyle onun toplumsallaşması ve bir kültüre dönüşmesi nasıl bir seyir izliyor oraya yoğunlaşmamız gerekecek yani iş yine bireysel plandan mı başlayacak o şimdi üç ontolojideki güncelleme ihtiyacıyla her insandaki güncelleme ihtiyacı onun için bunu söyledim <gülüyor> şimdi farklı gruplar var ve farklı grupların farklı ezberleri var farklı beklentileri var farklı asrı saadet tabloları var hı hı. tamam mı Farklı Kabe'lere yöneliyorlar. Mihrapları değişik. Hı hı. Biri diyelim Kabe'ye dönük bir mihrap edinirken öteki New York'a dönük. Belki Moskova'ya dönük. Birisi Pekin'e dönük. Değil mi? Geçmişte bunun çeşitli hı hı. örnekleri vardı. Bunları bir kenara bırakalım. İnsana bakalım. Çünkü bütün grupların Esas itibariyle temel elemanı insan. Evet. Ve bu insan ben nasıl anlıyorum diye kendine bir baksın. O ezberlerden mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışarak bir ezber tekrarından mümkün olduğu kadar kaçınarak ben nasıl inanıyorum veya nasıl inanmıyorum ikisi de değerli. Bence. Hı hı. Nasıl inanıyorum sorusunun peşine düşmek de çok değerli. Nasıl inanmıyorum sorusunun peşine düşmek de çok değerli. Acaba inanıyorum demekle inanmıyorum demenin e, içeriklerinde bir örtüşme var mı? İnanmıyorum demek de bir inanmanın ifadesi mi acaba? Evet. Değil mi? Ya Oraya bir odaklanmak lazım. Hı. İnanma derken ne kastediyorum? Çünkü bu konuda da her şeyin, grubun bir takım kabulleri var. Hiçbir şeye mi inanmıyorsun? Yani İnan yarın güneş doğacağına ya, da mı inanmıyorsun? İnanıyorum diyen adam aslında ne söylüyor? Ne söylüyor? Hani geçmiş programlardan birinde... E, yalancı şahitler topluluğumuyuz biz dedik. Hı hı. Değil mi? Evet. Şaha, şahitler topluluğusunuz diyor bize. Ama biz laf tekrarını şehadet sayıyoruz. Halbuki şehadet görmek demek. Gördüm, gördüm ve görüyorum ki. Gördüm bile değil. Durmadan görmekteyim ki. Hı. Bir kere bir hikaye ki. Bugün seni gördüm. Bir daha görmedim. Halbuki sen bambaşka bir hale dönüştün. Fikrini değiştirdin. Yaşın ilerledi. Şeklin değişti. Kanaatlerin değişti. Değil mi? Tavrın değişti. Huyun değişti. Kararların değişti. Seni bundan 15 sene evvel bir kere görmüş olmakla şimdiki haline dair şehadet edebilir miyim? Acaba tecellinin sürekliliğine paralel bir şahadetin sürekliliği mi gerekiyor? Şahadetin sürekliliğini ben nasıl bir perspektifle temin edeceğim? Ben nasıl şahit oluyorum? Şehadet bir görme olayıysa, görmenin kendisi, değil mi fizikçiler, optik bahsinde, Görmenin ne olduğunu gayet açık bir şekilde ortaya koyuyorlar. Işık kaynağı evet. değil mi? Işığın yansıdığı, e, görünecek şey. Ve o ışığın sizin gözünüze ulaşmasıyla beraber sizde oluşan görme. Hı hı. Optik, mercek, efendim, odak, retina vesaire, hı hı. Beyindeki görme merkezinde oluşan e, karar. Bu neden çok değerli olsun? Niye çok değerli olsun? Diğer canlılar da yapıyor bunu. Evet. E, bu görüş Müslüman olmayan da da var. Hı hı. Putperest olan da da var. Materyalist olan da da var. Niye seninki şahitlik oluyordu, onunki olmuyor? Çünkü sen bir değerler sistemi yükleyerek baktığını düşünüyorsun. ...optik bir olaya değerler sistemi... ...yüklenir mi? Tamam, fiziki. Değil mi? Bir fizik olayına... ...bir değerler sistemi yüklenir mi? İnsanın görüşü... ...eğer içinde bir... ...takdir, içinde bir irade... ...içinde bir... ...itaat veya inkar... ...ret veya kabul... ...yoksa niye değerli olsun? Hı hı... <gülüyor> O halde soru şu. Bizim görüşümüz yani görme, duyumuz esasen bir akıl eşliğinde mi cereyan ediyor? Görüşümüz aynı zamanda aklımızın bir uzantısı mı? Gözümüzün ulaştığı yere kadar aklımızda uzanıyor mu? Hayır demek buna mümkün değil. Hubble teleskobu Bilmem kaç milyar ışık yılı ötede efendim, bir kara deliğin bir güneşi yuttuğunun hikayesini bize aktarıyor. Görüşümüzün bir takım vasıtaları da var. Yani en basiti gözlük. <gülüyor> Ama bugün değil mi? Son derece gelişmiş, milyonlarca ışık yılı öteleri izleyebilen. Işık yılı ne demek? Saniyede, geçmişe geçezi. bakmak demek. Evet. Geçmişe bakıyor. Gördüğümüz yıldızlar aslında geçmişe Yani zamandan gördükleri. bağımsız bir uzay seyri tasavvuru mümkün değil. Yani göze yüklenen bir akıl, görüşe yüklenen bir akıl, görüşün uzandığı yere kadar uzayan bir akıl, görüşe eklenen görme vasıtalarıyla zamanın derinliklerine doğru uzanan, daha dünya ortaya çıkmadan yola çıkmış ışığı yakalıyor Hubble teleskobu. O ışığın yaşını tespit ediyor. Işığın içindeki radyoaktif e, yarılanma sürelerini hesap etmenin bir formülü bulunmuş. Ona dayanarak Hı. ışığın yaşını tespit ediyor. Ve o yaş daha dünya hatta güneş sistemi yokken ortaya çıkan bir e, yolculuk olduğunu söylüyor. Işığın yolculuğu hı hı. daha güneş sistemi yokken başlamış. <gülüyor> İnsan aklının gördüğü şeye bak. O halde bizim duyularımız gözde olan bu duyu e, imkanı akılla buluştuğunda hı hı. değerli. Veya İşitme duyusu. Şimdi e, Bayati Ayn çaldı Mitat. Bayati Ayn kimin? Köçek Mustafa, Mustafa Efendi. <gülüyor> Yaşadığı tarih 15. yüzyıl falan. Hı -hı. değil mi? Bir aile, yani 500 yıl önce yaşamış bir bestekar. Mithat yaya dokun, şey, kemanın teline dokunduğu an bize 500 yıl öncesinin duygusunun formülünü dinletiyor. Yani Hubble'ın uzay boşluğuna bakmasıyla küçük Mustafa Efendi'nin Beyati ayinini mitatın çalması arasında e, içerik bakımından bizdeki algı işleyici bakımından bir fark yok. Hı hı. Veya bir metin okuyorsunuz. Tabii anlama sapmaları, anlam kaymaları, değişmeleri elbette var. Bunları da hesaba katarak söylüyorum. Şunu demek istiyorum. İnsan duyuları ile aklı arasındaki ilişkiyi görmezseniz şehadet kavramına anlam veremezsiniz. Bunu diğer duyular için de söylemek mümkün. Hı hı. Peki duyular böyle de duygular başka türlü mü? Yani hangi duygunuz akıldan bağımsızdır? Bir şeye öfkeleniyorsun. Seni öfkeye sevk eden şey önceden edinmiş olduğun karar ve tecrübelerdir. Durduk yere sinirlenmez bir adam. Değil mi? Bir bildiği vardır da ondan sinir. Evet. Veya bir şeyi seviyorsun. Bir muhabbet akışı oluyor. O sevişte akıl yok mudur? Veya nefrette akıl yok mudur? Bunu birkaç açıdan ele al. Nefret halinin hüküm sürdüğü bir insanda... Akıl dumura uğramaz. Akıl çalışmaya devam eder. Ama o aklın ürettiği şeyin içinde o duygusal durumun silinmez izleri kalmaz mı? Kalmaz mı? Bir şaşkınlıkla ifade edilmiş bir sanat eseri veya Coşkunlukla veya büyük bir titizlikle yapılmış işler, içinde o titizliğin ki o yapılmış işlerde akıl da devrededir. Kant öyle der. İnsan elinin değdiği her yere aslında insanın aklı değer der. Hmm. Yani insan eli aklının uzantısıdır. Tabii eksik söylemiş üstad. Evet. İnsanın gözünün ulaştığı yer de aklının değdiği yerdir. İşitmesinin ulaştığı şey de aklının ulaştığı şeydir. Hı hı. Yani insan şimdi hin, Hindulardan mülhem, batılılar e, aura diye bir kavram kullanıyorlar. Hı. İnsanın çevresinde çıplak gözle görülemeyen ama şimdi fotoğraflarını falan çekiyorlar. Hı hı. Dalga dalga insandan etrafa doğru yayılan bir takım e, şu ağlar tespit edilebiliyor. Renk renk. Hı hı. Duygu durumuna göre de o renkler değişiyor. Evet. Fotoğraflarını çekiyorlar şimdi o halleri. Hı hı. Tomografi gibi. Tomografi gibi. Yani röntgen ışınlarıyla iskeletin görülebilmesi gibi bir şey bu. Hı hı. Kızıl ötesi, mor ötesi ışınlar kullanılarak şimdi birçok... E, ...resimleme, hı hı. fotoğraflama teknikleri kullanılıyor. Yani insan... E, Varlığının sınırları, biyolojik sınırlar mı? Duygusal sınırlar mı? Aklının sınırları mı? Hı hı. Hayalinin sınırları mı? Peki, bunlar da hani dedik ya, duygularda işleyen bir akıl vardır. E, tersi doğru değil mi? Akılda işleyen duygular. Değil mi? Aklın hangi duygu eşliğinde iş yaptığı, hı hı. şefkat eşliğinde işleyen akıl, merhamet eşliğinde işleyen akıl, adalet, vicdan terazisi eşliğinde, duyuşunda, adalet duygusu eşliğinde işleyen akıl, entikam duygusu eşliğinde işleyen akıl, bunlar hep aynı akıl mıdırlar? Şimdi bu tabloyu unutmadan, <gülüyor> duygu durumlarıyla akıl arasındaki bu gidiş gelişleri ve bütünlüğü kaybetmeden insanın inanma dediği şeye de bir dönüp bakmak lazım. Ne demek inanma? İlla bir din bağlamında söylemiyorum. Türkçe'de inanmak Filinin e, bazı dilciler Sanskritçeden geçen ve bilmek anlamına gelen inana kelimesiyle ilgili olduğunu söylüyorlar. İnana bilmek demekmiş. Sanskritçede, Türkçe'ye de Hint dilinden intikal etmiş bir kelime olduğunu söylüyorlar. Öyle olsa da olmasa da inanmak dediğimiz şeyi bir dini düzlemde söylemiyorum ısrarla onu hı hı. belirteyim. İnanma dediğimiz şeyi ki bu insanla ilişkili bir şey. İnsan inanıyor. Hı hı. insandan başka bir varlık bildiğimiz kadarıyla, elimizdeki ölçülerin bize bildirdiği kadarıyla inanmıyor. insandan başka bir varlıkta inanma yeteneği yok. Hı hı. İnanma nedir? Ne yapıyor insan inandığında? <Gülüyor> İnanma hangi imkanla doğuyor? İnanan bir adam hangi imkanlarıyla? Şimdi anlama deyince akıla akılda beyne Hı -hı. veriliyor değil mi? <Gülüyor> Gösteriyorsunuz, nesneleştirebiliyorsunuz. Peki İnanma dediğimiz olay hangi organımızla ilgili? Kalp diyorlar? Hangi kalp? Yani kan pompası olan kalp mi? Hı hı. Nerede o? Yani kalbin bu manada bir fonksiyon olmadığını bugün cümle biliyor değil mi? Ortaokul öğrencisi de biliyor ki o kalp inanmanın merkezi olarak kullanılan kalple ilgili değil. Yani yürek değil yani. Türkiye'nin gönül dediği şey ama gönül bir organ adı değil. Hı hı. Gönül insanın yekpare şeyinin adıdır. Kişiliğinin mahiyetinin ismidir. Hatta insan gönülden ibarettir derler biliyorsun. Ve bizim edebiyatımız baştan aşağı bir gönül edebiyat. Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı. Düşünce hayatımızda gönül kavramını iptal ederek e, fikir yürütme şansınız yoktur. Gönül kavramı ihmal edilerek Türk sanatları, efendim, Türk müziği değil mi? Ah bu gönül şarkıları. Anlaşılamaz anlatılamaz. Gönül Türk kültüründe, sanatında, düşüncesinde bir merkez kavram. Ama ne bu gönül? Dünya dillerinde de emsali olmayan bir kelime. Evet. Sırf Türkçe'ye has bir kelime. Niye Türkçe yaz? Niye Türkçe bu kelimeyi icat etmiş de İngilizce icat edememiş? <gülüyor> Dil kendiliğinden üremez. Dil bir toplumun Hı -hı. üretimi olarak. Değil mi? İhtiyaçlara Yün. kavramlar üretilir. Çoğalır, ürer. Türk toplumu, gönül kavramını, bulma imkanını acaba nereden buldu? Değil mi? Hani dönüp kültüre, tarihe, bize ulaşan e, tarihi ve arkaik malzemeye bir düşünce imkanı olarak da eğilmek gerekiyor. Hani bizim Yücel Arze'nin bilal Habeşi figürünü Hı. kölenin sesi çıkmaz Hz. Peygamber ona okutmakla köle de insandır ve o kendi sesini bir duysun ben de insanım desin. O kendisini duyduğu kadar çevrede duysun. Hani enfüs ve afak var ya, enfüs iç, afak, çevre. İki taraflı yürüsün. İnanmak dediğimiz şey insanın bütün melekelerinin bütün duyu ve duygularının aklının fikrinin efendim içgüdülerinin ortak faaliyetiyle ortaya çıkan insani bir irkiliş ve anlamlandırma inanma dediğimiz şey i̇rkiliş. bir irkiliş ve anlamlandırma ...bir var olma... Hı. ...hamlesi. Ben yaşayacağıma... ...devam edeceğime inanıyorum. Hı. Demeseniz yaşayamazsınız. Tabii. İnanma... ...bir... ...aslında... ...tabi olma, itaat... ...hikayesiymiş gibi... ...geliyor. Halbuki öyle değil. İnanma... ...bir kendini... Değere dönüştürme. Hı hı. Bir yere koyma. Merkezi alma. Merkezi aldıktan sonra da muhitini anlamlandırmaya başlamam. Neye göre? Bütün imkanlarının toplamından oluşan bir muhayyileye hayale göre. Tasavvura göre. O tasavvurla ikna olduğunuz vakit siz bir inanç sahibi oluyorsunuz. Burada soru şu. İnanmayı irrasyonel bir şey mi kabul edeceğiz? Hı. Yani akıl dışı mı göreceğiz? Empirin dışında bir varlığa teslim olma gibi anlaşıldığı için. Birileri öyle bir inanma yaratabilir. Hı hı. Bu insanın tercihi. inanmalarımız. Biz kabul etmedikçe bize nüfuz etmeyen şeylerdir. Sen bir şeye inanabilirsin. Hı hı. Ben onu kabul etmedikçe içime sindirmedikçe sen kendini parçalasan da hı hı. fayda etmez. Yani inanmayı kabul eden ve ortaya koyan herkesin kendi bireyselliğidir. Yani ferdiyeti ihmal ederek İnanma konusuna girmek mümkün değil. Hı hı. Ama öyle anlaşılıyor ki senin e, şeyler, davranışlarından vakit yine bitti. Yani <gülüyor> inanmak bir anlamda kişinin benim bir şeye fert olarak hakkım var. Mesela yarın yaşayacağıma, işte plan yapıyorum 10 sene sonra şu planlarımın gerçekleşeceğine, şu okulu bitireceğime, biz bile bu programın yayınlanacağına inanmasak, Niye konuşalım? Niye konuşalım? Evde evet. oturur, evet. çayımızı içeriz. Peki bu bunun bir garantisi var mı aslında? O da yok ama da yok. bize güven veriyor. Yani bir deprem olabilir. Gök taşı düşebilir. Evet. <gülüyor> Değil mi? her şey olabilir. İdare bizi beğenmeyebilir, kapının Hı. önüne koyabilir. Bu gidişine de herhalde <gülüyor> yani bizi fert yapan kavramlardan evet. e, o Hintçeden geçtiğine de şey yaparsak inana yani bilmek kelimesine gelince kavramına gelince i̇stersen, gerçekten istersen bunu daha fazla açmayalım çünkü bunu açtık mıydı önümüze bir büyük problem evet. alanı çıkacak ve hani yarım doktor candan yarım <gülüyor> imam dinden eder derler yarım yamalak iki lafla bağlamayalım tamam. bir sonraki Önümüzdeki program bu insan ve inanma ilişkisi etrafında bu toplumsal aklı anlama istikametinde evet, yürüyor tabii. Evet efendim şimdilik bu haftalık cümle kapısının sonuna geliyoruz ama kapıyı kapatmıyoruz. Yine Mitat hocamdayız ve sözü sazla bitiriyoruz. Hocam buyurun. Evet.